Harika kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcüklerdendir. Arapça kökenli olan bu sözcük insanda hayranlık uyandıran, eksiksiz, kusursuz, tam, mükemmel anlamına gelmektedir. Harika aynı zamanda bu duyguları uyandıran nesneleri tanımlamada da kullanılmaktadır. Bu nedenle milattan önce insan eliyle yapılmış olan bu yapılara da dünyanın yedi harikası denmiştir. İşte bugünkü videomuzda da size bu harika yedi yapıyı anlatacağız. 1. Keops Piramidi Şimdiye kadar dünyanın antik yedi harikasının hangi yapılar olması gerektiği ile ilgili birçok liste yayınlanmıştır. Fakat bu listelerin içinde Keops piramidinin olmadığı bir liste yoktur. Günümüzde Mısır'ın başkenti olan Kahire'de yer almaktadır. Aynı zamanda Büyük Piramit veya Kufu Piramidi olarak da bilinen piramit dünyanın ilk harikasıdır. Kahire'de bulunan 3 Giza piramidinin en eski ve en büyüğü olan Keops tam 4573 yaşındadır. Milattan önce 2551 ile 2560 yılları civarında yapıldığı sanılan bu piramit Kuzeni Hemon tarafından dizayn edilip firavun Kufu için 30 senede inşa edilmiştir. Dünyanın 7 harikasından biri olup bu 7 harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eserdir. 138 metre yüksekliğe sahip piramit 2 milyon 300 bin kereş taşından yapılmış olan taş bloklardan oluşur. Bu taş blokların çoğunun muhtemelen civardaki bir taş ocağından getirildiği düşünülmektedir. Piramitte kullanılmış en büyük taşlar olan kral odasının granit taşları ise bölgeye 500 milden fazla bir uzaklıkta bulunan asvandan getirilmiş olup ağırlıkları 25 ton ile 85 ton arasında değişmektedir. Piramidin iki önemli odası olan kral ve kraliçe odalarının tavanında bulunan havalandırma kanalları takım yıldızlarına bakacak şekilde inşa edilmiştir. Kraliçe Odası, Sirius Yıldızına, Kral Odası, Orion Takım Yıldızına yönelik konumlandırılmıştır ve bu odaların inşasına kullanılan oranlar araştırmacılar tarafından rastgele olmayıp altın orana, yani Phi'ye göre belirlenmiş olduğu düşünülmektedir. 2. Babil'in Asma Bahçeleri Dünyanın eski yedi harikasından bir diğeri de yerde, maalesef günümüze kadar ulaşmayan Babil'in Asma Bahçeleridir. Yerinin ve yapım tarihinin tam olarak ne ve nerede olduğu ile ilgili bilim insanlarının çelişkileri olsa da bugün İran hilla şehrinin yakınlarında Babil kentinde M.Ö. 600'lü yıllarda inşa edildiği düşünülmektedir. Babil'le bir rahip olan Beresus bahçeleri 2. Nebukadnezarın Nezar'ın inşa ettirdiğini aktarmaktadır. Ancak Babil'in metinlerinde bahçelerden bahseden kesin bir ifade yoktur ve bahçelerin varlığına ilişkin kesin bir arkeolojik delil de bulunmamaktadır. Bir efsaneye göre Babil'in asma bahçeleri, Babil kralı 2. Nebukadnezar tarafından doğduğu yer olan Medya'nın yeşil tepelerini özleyen eşi kraliçe Amitis için inşa ettirilmiştir. Kraliçe Amitis kendi ülkesine alışkın olduğu yeşil dağları burada göremeyince mutsuz olmuştur ve eşi kral Nebukadnezar onun için bir yapay dağ yapılmasını emretmiştir. Eski tarihçilerin tarifine göre 400 fit genişliğinde bir alana, Birçok basamaklı teras katlar oluşturulmuş ve bahçeler terasların üzerine kurulduğu için bitkilerin ve ağaçların dalları bir alt kata asılarak uzanmış görüntüsünü vermekteymiş. Asma terimi de buradan gelmektedir. 3. Zeus heykeli önce 456 yılında Yunan mitolojisinde tanrıların evi olarak bilinen, Olimpos dağının zirvesine yakın Olimpia bölgesine inşa edilen Zeus tapınağı için zamanının ünlü heykeltraşı Pidias tarafından, Altın ve fil dişinden yapılan ve Tanrı Zeus'un oturur halde betimleyen devasa bir heykeldi. O dönemde Tanrıları için 4 senede bir yapılan olimpiyat oyunları Yunan halkı için çok önemliydi. Tapınakta olimpiyat oyunlarının olduğu stadyuma yakın inşa edilmişti ve kısa sürede tapınak çok ünlü olmuştu. Tanrıları için yapılan bu tapınağın içine olimpiyat otoriteleri tarafından bir de Zeus'un heykelinin yapılması istendi. Tanrı Zeus, Tanrıların ve insanların babası olarak bilinen nam mitolojisinde en güçlü ve en önemli tanrıdır. Aynı zamanda göklerin, şimşeklerin ve gök gürültülerinin de tanrısıdır. Tahtta oturan Zeus heykelinin bir elinde asası, diğer elinde ise zafer tanrıçası Nike vardı. Tahtı, heykelindeki figürleri, oymaları, fil dişinden ve altından yapılmış olması, uzunluğunun 13 metre olması nedeniyle karanlık bir koridorun ardından ulaşılan heykelin, parlayan görüntüsüyle büyüleyen eski yulanlıların ziyaret çakımına uğraması sonucunda 391 yılında Roma İmparatoru Theodosius putperestlik gerekçesiyle tapınağa ziyaretleri men etti. Theodosius aynı zamanda Hristiyanlığı Roma İmparatorluğunun resmi dini yapmış olmasıyla da bilinir. Bunun ardından dünyanın yedi harikası arasında sayılan heykel, Atina'nın ileri gelenleri tarafından yeni kurulan Konstantinopolis'e taşındı ve orada da 462 yılındaki büyük yangında iç gövdesinin tahtadan yapılmış olması nedeniyle kolaylıkla yanarak yok oldu. Olimpiyada yapılan arkeolojik çalışmalar sırasında 1829'da da Fransızlar tarafından burada bulunan heykela ait bazı parçalar Paris'e götürüldü ve şu anda Nur Müzesi'nde sergilenmektedir. 4. Artemis Tapınağı Eski Yunanların taptığı 12 tanrıdan biri de Artemis, bir diğer adıyla Diana'dır. Bereket tanrıçası olarak bilinen Artemis'e, günümüzde İzmir Efes olarak bilinen bölgede Antik çağda yaşayan Efesus halkı, çok büyük bir sevgi besleyip gücüne önem veriyorlardı. Bu yüzden Artemis milattan M.Ö. 550 yıllarında bölgede üç büyük tapınak yapmışlardı. İlk ikisi çeşitli kaotik sebeplerle yok olmuştu. Üçüncü tapınak ise dünyanın yedinci harikası olarak tarihe geçti. Artemis tapınağı tamamen mermerden yapılmış olup 130 metre uzunluğunda, 80 metre genişliğinde ve 30 metre yüksekliğinde tam olarak 127 adet sütundan oluşmaktaydı. Dünyanın her yerinden ziyaretçi alan bu tapınağa ilgi büyüktü. Bulunan bazı madeni paraların üzerinde tapınağın resimleri görülebilmekte hatta İncil'de de bu tapınağa yer verilmiştir. Hristiyanlık dinini benimsemiş olan eski Yunanlılar tarafından bir tehdit ve putperestlik olarak görülmesi sebebiyle yapımından 200 yıl sonra tapınak yok edilmiştir. Bu yıkımın ardından Tapınağın kalıntıları yakın bir bölgede bulunan bataklığa taşınmış, 19. yüzyıla kadar orada kalmıştır. 19. yüzyılda İngiliz arkeologlar bölgeye yaptığı çalışmalarda tapınağın bazı kalıntılarını çıkarmayı başarıp bunları Britanya Müzesi'nde sergilemek üzere İngiltere'ye taşımıştır. Efes'te de halen tapınağın bazı kalıntıları görülebilmekte. Halikarnas Muzalesi. Günümüz Bodrum'da dönemik Halikarnas kralı, Mozole için karısı Artemisia tarafından M.Ö. 355 yılında yapımına başlanmış, M.Ö. 353 yılında kralın ölümünden sonra da yapının inşasına devam edilmiştir. Yapı oldukça büyük ve görkemli olduğundan ardından yapılan benzer yapılarda da Mozole olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Mozole'nin sadece büyüklüğü değil ünlü heykel tıraşlar tarafından yapılan üzerindeki heykeller de çok ilgi çekiciydi. Mozole dört bölümden oluşmaktaydı, bu bölümlerin arasında bu yapıya dönemin mimarisinden ayıran piramit şekilli bir çatıya ve en tepede dört atın çektiği araba içinde kral Mozole ve Artemisia'nın heykellerine sahip olmasıydı. Mozole diğer harikaların aksine 13. yüzyılda yaşanan bir depreme kadar ayakta kaldı. 1402'de Malta'nın San jean şövalyeleri Bodrum'a geldiklerinde kendilerine Bodrum kalesini yapmak için anıtın tüm taşlarını sökmüşler. Daha sonra da 1552 yılında ise şövalyeler kalenin güçlendirmek isteyince Mozole son tahribata uğramıştır. Kalenin güçlendirilmesine görev alan şövalyelerden biri olan Delatore, mezar anıtı şövalyelerin nasıl tahrip ettiğini kaleme almış. Şövalyelerin Mozole'nin 12 basamaklı merdivenini nasıl bulduklarını, mezar odasına giden koridorun iki yanındaki heykelleri nasıl önce hayranlıkla seyredip ardından kalede kullanılmak üzere parçaladıklarını anlatmaktadır. Tam mezar odasına girecekleri anda Pydosporus'un çaldığını, asıl mezar odasına giremeden kaleye döndüklerini, ertesi gün işe devam etmek için geldiklerinde ise mezar odasının hırsızlar tarafından açıldığını, her yerde dağılmış parçalanmış halde kıymetli kumaşlar ve altından ziynet eşyaları gördüklerini yazmıştır. İngiliz arkeolog Charles Thomas Newton 1856 ile 1857 yıllarında burada yaptığı kazı sırasında mozoleden kalmış olan birçok tarihi eser, Mozole ve Artemisyanın heykellerini Mozole'nin çatısındaki at arabasını çeken atların heykellerinden birini bulmuş ve British Museum'da sergilenmek üzere İngiltere'ye götürmüştür. Rodos Heykeli Antik çağ zamanlarında bugün Yunanistan'ın Ege'de bulunan 12 adasından biri olan Rodos adasındaki şehir limanının girişinde bulunan Yunan güneş tanrısı Elios'un heykeldir. M.Ö. 305 yılında Büyük İskender'in ölümünden sonra krallığı 3 savaşçı tarafından paylaşılmış ve Onlardan biri olan Antigonos ve askerleri Rodos'a saldırmış. Kuşatma bir yıl sürmüştür. M.Ö. 304'te kuşatmanın bitmesiyle birlikte adı halkı tanrılarına şükranlarını sunmak için bir heykel yaptırmak istemişlerdir. Heykel eski yazılara göre 60 metre yüksekliğinde olup demir bir iskeletin üzerinde bronz plakalardan oluşmuştur. Ve heykel tıraş Lindos'lu Hares'e yaptırılmıştır. Yapımı 12 yıl sürmüş olup M.Ö. 282 yılında tamamlanmıştır. Bir efsaneye göre liman girişinde duran heykelin bacaklarının arasından gemilerin geçtiği söylenmektedir. Fakat o zamanların yapım teknikleri ve malzemeleriyle böyle bir heykel yapımının mümkün olmadığı düşünülmektedir. Milattan önce 225 yılındaki yaşanan bir deprem sonucu diz kısmından yaralanarak yıkılmış olan heykel birkaç asır boyunca yan yatmış halde bırakılmıştır. Heykelin şekli yapılan çizimler ve anlatılanlardan yola çıkarak hazırlanmış olup Günümüzde New York'ta bulunan özgürlük heykelini inşa eden Fransız heykeltıraş Frederick Auguste Bartholdi özgürlük anıtını Rodos heykelinden esinlenerek yapmıştır. 7. İskenderiye Feneri Dünyanın antik çağdaki yedi harikasının sonuncusu olan İskenderiye Feneri, İskenderiye şehrinin karşısında bulunan Faros Adası'na, Büyük İskenderin anısına Mısırlılar tarafından yapılmıştır. Mimarı, Kinnidoslu Sostratos isimli bir mimardır. 3 bölümden oluşan Limana gelenlerin güvenliğini sağlamak ve şehre güzellik katmak için inşa edilmiş fenerin en üst katında açık bir odanın içinde ateş yanıyordu. Ve bu ateşin ışıkları odaya konumlandırılmış dev aynalar ile yansıtılıyordu. Işık o kadar güçlü bir yansıma yapıyordu ki 70 kilometre uzaklıktan bile görülebiliyor, Akdeniz'deki denizcilere rehberlik ediyordu. Kaidesi ile birlikte 135 metre yüksekliğinde olan fenerin tamamı beyaz mermerden yapılmıştı. Ve en tepesinde tam emin bulunmamakla birlikte Zeus'u veya koruyucu bir tanrıyı temsil eden bir heykel bulunuyordu. İskenderiye feneri 1300'lü yıllarda diğer harikalar gibi bölgede birbir ardına yaşanan depremler sonucu daha fazla ayakta duramayıp yıkıldı. Fenerin tepe kısmı tamamen sulara gömüldü. Temelinden ayakta kalan bazı kalıntılarda Sultan Kayıt Bay tarafından yerine bir kale yapılmak üzere kullanıldı. Ve böylelikle dünyanın yedi harikasından bir diğer de tarihin sayfaları arasına gömüldü. Bugün hala korunabilmiş olsalardı, insanoğlunun ilk çağlardan beri ne kadar gelişmiş bir varlık olduğunun kanıtı olmuş olacak olan bu yedi şaheserden altısını bugünün yaşayan dünya vatandaşları olarak göremeyecek olmamızın üzüntüsünü yaşamak bir yana harikalardan iki tanesinin de eğer halen ayakta kalabilseler de bu harikaları görebilmek için dünyanın dört bir yanından insanların ülkemizi ziyarete gelecek olmalarının gururunu yaşayacaktık. Dünyanın 7 harikasını inşa etmek gibi bunun gibi videoları size ulaştırmak da emek gerektiriyor. Eğer videomuzu beğendiyseniz emeğimize bir beğeni bırakmayı ve videoların devamının gelebilmesi için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.